Üstelik olarak hep hepinizin merhaba Ben Emrahım, Bülünser ile birlikte Bombiç Frontless'ta Sezon ödüllerimizi alacağız abicim Görüldüğü gibi dur şöyle baştan gelelim Bunları aldım ben biraz da biraz bayağı sınalım şundan Oğlum sezonun içinden geçmişiz evet birazdan aldım Buradan geliyoruz geliyoruz geliyoruz Şuraya kadar Nereden baksan yarı yarı ödüllerimiz hala duruyor Şimdi burada bayağı bir ödül var Bunları açacağım Bunları açacağım da. Komuta binamızı da 10 level yapmışız dedim. Şu an seviyesi 10. Sandıklardan çıkabilecek ödüllerimiz neredesin maksimum seviye ulaştı. sayıları 13 levelde maksurolu herhalde bakalım. 1, 12 13. Ha, 12 levelde maksurolu. 2 level kalmış ha. Aynen max yapmışız neredeyse. Bir de şurada bakayım. 5, 14, 12. Şu nadir kartı kullanalım bence. Tüm kart falan alacağız. Gidip de boşak gitmesin nişancıya basarım abi nişancıya kesinlikle şey yaparım. Max yapmak istiyorum onu. Bayağı kullanışlı oluyor çünkü. Şu da var bu kaç tane. Bunları da kullanalım şimdilik. Ne, ee, tamamdır. Şimdi başlıyoruz abi. 59 saniye alınacak ödülümüz var. Şöyle büyük sandığından ya Allah bismillah deyip başlıyoruz evet. Bir şeyler bu şeyler çıkıyor. Hani böyle şeydek gibi bir şeylerin çıkması. Ha, bu kadar çok bir şeyler kullanmak yani. Ne diyelim şu Clash Royale falan şeyler çıkıyordu Sandık açılımları falan doluyordu. Boral Star Stack gibi falan. orada gibi yeni bir şeyler çıkmaz pek de. Yine de yani açılmamış şeylerin çıkma olasılığı var. Buradan bayağı sağlam bir şeyler çıkıyor ama Şakasız. Güzel tank çıktı. 25 tane şöyle Joker'miz. Joker güzel paramızla para bir 30k'ya gelir gibi geldi bana. Elit yardakçılar da geldi, güzel, güzel. Mesaba diye de baya baya fulllemeye doğru gidiyoruz ve alevli silah da çıktı. Çok iyi abi. 3300. Oo oh. oh man, destansı. Bomb sandığımızızdan bunlar sinek gibi biraz ama olsun. Yine de iyiler. Havan çıktı zırhlar aç. Karar 30 geçecek lan 30 da geçer herhalde Şu umut havan var ya Fiyat ucuz olduğu için sürekli oyundayken geliyor kullanıyorum da Biraz şey oluyor yani Oo bak Şey çıktı mayın arası çıktı bir de roket atar çıktı sağlam Bunlar güzel şeyler İş görüyor baya baya Güzel güzel O an sonuna mı geldik lan Ana tüfekçi de çıktı şu az kaldı gibi ha? Bayağı hızlı yardım geldim ama az kaldı ee, yine alev silahı ve 4 çarpı 4 çıktı güzel On seviyesi biraz düşüktü bu zaten paraları şimdi harcayacağız bu lazere 4 tane Direkt. ben bu parayı bitirim herhalde hemen yani. yükselteceğiz çünkü karakterleri falan şu parça tesirli de güzel ha iş yapıyor Envanterimiz doldu. Sandıklardan şey çıkma olsa da var mı abi? Emin değilim ama bu yüzden kullanacağım. Bu yüzden kullanacağım. Mesela. Mesela, mesela. Şu motor havana mı kullansın? Ne kullansın mı? Yardakça, elit yardakça kullanabiliriz bak. Tamam. Gel abicim. Ne bu? Hayır bundan kullanacağım. Evet. Ha, dur önce yükseltmemiz gerekiyor. Okey. Tam yükseltelim yükseltebildiğimiz kadar. İlk yardımcılar sağlama. Ben kaç öldüm bunları. Tarıyorlar sürekli canları da fazla. Adamlar sağlam oluyorlar yani. Şu uğraştırıyor biraz ya. İkide bir giriyor çıkan şey yapıyorsun. Tamam. Lan yükselteydik bari. Güzel güzel altı level oldu. Bunları da kullanalım. 48. Kiyafi. altı level yaptık. 27.000 paramız var hale. 33 tane daha san şeyimiz, ödülümüz duruyor. He. İyi iyi. Tamam. Beklentimden iyi. Aa, mega sandığımızı açıyor. Hiçbir şey olmadı. Alevci çıktı. Güzel. Burada efsanevi yok galiba ya. Yok herhalde. Bildiğim kadarıyla yok böyle bir ip patlatma ihtimalimiz yok yani sadece şu keşfedip şey bulmadıklarımız var acaba bul, bulmadığımız bir şey kaldı mı dur merak ettim bak dur, dur. merak ettim bakalım şu kaydır kaydır kaydır evet evet yok yani şu an çıkarıp da bulamadığımız bir şey yok yani sadece bulunabilir diye yazması lazım 20'li seviyete bulunabilir şuralarda bak baya bir şeyler var halen daha keşfetmediğimiz şeyleri dolu duruyor. Aslında baya bir açtık etrafı da yine de açmamız lazım ya baya baya. Bıra zaman gidecek yani. Neyse devam ki. Aslında sandıkları o zaman açacağız diye. Ee, o zaman ee, kim, o kim öyle kardeş kardeşe 30k'ı geçti paramız. Çoktan geçti. Yine 1 Mega. Tut tut tut tut Böyle yaparsak şey olur ya. Yani. yeterli önce. Elit sandık. Elit mi daha iyi Mega sandık mı daha iyi lan? sandık daha iyi. Bakarız karşılaştırırız bir yere. Nadir de geldi. 4 o o sağlam para verdi 5 5'a ya yakın direkt para verdi lan. Güzel güzel. İyi böyle de bu mafisi. 46k paramız oldu. Elmas veriyor mu arada elmas satması lazım. Cık, ayıp olur bak. Elmas atmıyor bu arada sandıktan elmas çıkmıyor. Bu ücretsiz sandıktan elmas çıkıyor herhalde benim gördüğüm bir de görevleri yapınca elmas veriyor. Bakalım şu sezon bitsin acaba sezonu yine elmas da alabilecek miyiz? Eğer öyle bir şey olursa abi biriktirin. Gidin sezon şeyini alın üstteki şeyleri de alırsınız. Daha karlı çıkarsınız yani. Git o elması sandık alacağınızı. Yani bir ton sandık çıkıyor baksana. Hızlı seçim sandığı çıktı mesela bak şimdi bak dur onu bunları açalım öyle Bu golümünü verecek şunu da açayım hatta. Güzel 56k para oldu dur hızlı seçim sandığı. Bunu ilk defa açıyorum bu neymiş merak ettim. Aç bu an. Hmm, hangisi hangisi hangisi bunu alalım abi 354 tane öf bor musun be. Tamam bir şey yok abi orada iş görüş. Hmm, Tüfekçiyi alalım. Abi. Yeni karakterimiz. Yeni çağrımız. Tank mı? Bon topu mu? Tabii ki tank. Aynen. Güzel güzel. 3000 de para verdi. Şurada nadir jokerimizi aldık. 6 tane lazer korucumuzu da çekiyoruz. Çektik. Büyük sandığımızı da son bir açtık mı? Tamamdır o iş. 61k paramız oldu. Kaçk'ımız vardı? 20'lerde bir şey vardı herhalde yanlıştıysam. birazını da kullandım. 1.5, 2K'ya yakın. 65K. Nereden baksan bir 45K para çıktı. Şimdi baştan başlayacağım direkt yükseltmeye. Şöyle tarcı Reis'ten başlayalım. İlk emektarımız Alevci. Seni yükseltiyoruz. 6 TL'ler Tüfekçi kardeşimiz. Bastır. bir bir de. Sıhiyyice kullanmıyorum ya. İki bir görev falan geliyor diye yani onlar direkt değiştiriyorum sevmiyorum abi. Sıyacı zaten insanlar görev olsun diye olanları, yoksa bak olayacaklar mı? Neden sürekli bir sine canlatım diyor şu ya? Kimin canını bulun oğlum bu parça tesirli var ya. uçacak şimdi bak. Tut tut tut Sekiz olacak mı? Oldu vay reisim be. Biz şu an max level olarak kaçı görebilir? He ee, 8 8 görebilir şu an zaten. Tamam. Tamam. Ama bayağı şeydir. O paramıza bak. Para bayağı gidiyor, eriyor şu an para. Olsun olsun erisin Başka Neye gidecek sanki? Başka bir şey mi var oyunda? Oyun aslında bir vasat oyun ya. Biraz da böyle eklemeler yapılabilir gibi geldi. Bazı şeyler değişebilir. Haydi hanım. Roket atar. Reisim be. Roket atar da güzel he. Adam bir üstüne kilitlendi miydi? Kaçması bayağı sıkıntı oluyor. Durup ateş edemiyor. O bir kısa sürede bir şey yenileme şeyi var ya. Mermi yenileme süresi oluyor, O sırada bel gibi şeyler yapabilirsin. Onun dışında durup ateş etmek sıkıntı oluyor. 4x4'ü de yükseltelim. 7 level oldu. Gayet güzel meşale. Buna aldın mıydı içinden geçersin abi sıkıntı alabilmekte para biriktirebilmekte o savaş sırasında Motor havan bir daha yükseltelim alt güzel gayet güzel şifa şifa da güzel hadi abim mega yaratık seni de yükseltelim ee, şifacı yükselteceğim galiba ya şifacı yükseltelim madem dur bir dakika ben bunu verebiliyorum. Var mı elimizde var, yapıştır. 42 level, 42 level. Ne oldu? 42 oldu. Gel şifacıya da yükseltelim bunu da atarak alır şimdi. Yani ev miktar. İyi elimizde varsa 25 tane bunu da verelim abi. Herhalde yanlış desem 1-2 tane de şey kaldı. Destansı kaldı. Destansı da tanka verebilirim. Var mı başka bir şey şöyle bakıyorum. Aaaa bunlar da duruyor lan bunlarda bir şeyler varmış Bunlar duruyor abi Olmaz Yapıştır şunları yükselt Bak bunlar Böyle kritik yerlerde kullandığında bu Şeyler çok iş yapıyor Şu mini tank da güzel ha mini tank Canlar baya sağlam vuruyorlar yani Bayağı bir oyalıyorlar düşmanları Hava saldırılar diyecek bir şey uzatı evet, direk kaçmak zorunda kaldı. Mini havan yani stratejik yerlere korkunç iş yapar. Yoksa çabuk ölebiliyor. Mineli arazi bir kere kullanışını gördüm başka da görmedim. Harbiden görmedim. Şu an pek çıkmıyor bende mi? Çıkar abi, açıl ya çıkar bundan sonra. Diye düşünüyorum. Emin değilim ama bakacağız. Nereye gittin lan? Dur. Yanlış oradayız bakalım. Dediğim gibi şimdi tanka basalım ya direkt. Roket atar mı? Tank mı? Tank. Gerçi tanka bastığımızda çıkacak mı? iki tane var ya. E, ver gitsin ya. Tamam. Hoppa. Aynen öyle. Şu an hesap bayağı bayağı nereden bakıyorsun? Full artı full'e doğru gidiyoruz. 33 levelde zaten 53 levelde full oluyor. Bayağı bayağı gidiyoruz abi. Durum kaçta kaç Evet son şuraya da geldiğimize göre şöyle tüfekçimiz de alalım bakalım. Şimdilik bu videoyu bitirelim abi. Neler çıktı şimdi nereden baksak bak. Tüfekçi çıktı. Yeni olar. Yeni olaraktan. Sonra alev silah çıktı. 2 Başka başka başka başka şöyle raket atar çıktı. 3 Meşale var mıydı? Meşale vardı herhalde ya. Meşale vardı. Elite Erdakçı çıktı. 4 Sonra mayınlı arazi çıktı 5 Ben burayı zaten fulllemiştim abi nereden baksan bir, bir hafta öncesinde nereden baksan fulllemiştim. O sırada bir 5-6 tane daha şey çıkmıştı yani Bayağı bir şey çıkacaktı aslında biraz erken davransaydım da işte Şapamadık 4 günü kalmış zaten sezonun bitmesine de Sonra sezon bitince bir şey yaparız yeni şey alırız diye düşünüyorum bakalım O zaman gelsin görüşürüz abicim bu videoyu sonuna geldik abi bir abone olup like atarsanız sevinirim mutlu oluruz hadi bakalım diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın